Hadi bakalım ya Allah Bismillah kaydınıza başladık yepyeni bir seriyle Mountain Blade Bannerlord'la karşınızdayıza kadar Azı lafı uzatmayacağım abicim zaten artık şeyler daha uzun olur Bu seride videolar daha uzun gelecektir Direkt yeni sefer diyorum biraz kasmalar olabilir Yapacak bir şey yok yeni sefer dedim şimdi bir video geldik oyunun kendi şeyinde. Onu Güzel bir oyun önce izledi oynadıysanız izlediyseniz falan bilirsinizdir. de kullanıcı zırtıları gelebilir yapacak bir şey yok Birinci içerisinde onları yapacağız Tıp fazla şey yapmayalım izleyelim 500 yıl boyunca Kalradan İmparatorluğu kıtaya hükmetti Ordular karşılığına çıkan düşmanları darmadağın etti Bak bak bak bak bak Görkemli kabillerin kaleleri savaş işaretleri altında Falanların savaş Kuzey ormanlarından Güney'in en ucu köşelerine kadar Hepsi lejyonların Tancaklar altında bitki çöktü Ben okuyayım mı ya okumayayım, abi dinleyelim sence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 Yükseltme Yükseltme Hadi bakayım Yükseltme Evet Şimdi ırkımızı medeniyetimizi seçeceğiz Ben direkt abi kuzeyli olmak istiyorum tam Türkiye'ye Türkiye yakın bizim millete. Ama şuradaki şeylere de bakalım. Hollanda'da bağımsız bir krallık kurmadan önce asırlar boyu imparatorluğun egemenliğinde yaşayan Batı Macera Pestleri soyundan gelirler. İmparatorluğun otoritesinin zayıflamasıyla birlikte mızraklarıyla ve kargıllar rahat sırtında savaşmayı tercih eden savaşçı soylular sınıfını önderlik ettiği düzenli bir federal fe, feodal bir toplumu dönüşmüşlerdir diyor. yüzde %5 daha fazla nam, paralı askerlik yaparken %15 daha fazla gelir. Kazılara bağlı köylerin yüzde 100 üretim buanası otlar orada almak yüzde 20 daha fazla maaş ödemiş. tamam. Ya bunlar tek tek okumayacağım. Sadece şeyler önemli bizim burada. Atlardaki etkiler önemli. İmparatorluk falan filan alın okuyun siz. durdurup dur Ya Okumayacağım ben. Çünkü daha önce de oynadım. Tek tek okudum ve gittim yine kuzeyi seçtim. Neden kuzeyi seçtim? Çünkü bak kuz şey ne oku? Bunun kuzeyi toplu yazma. Bu kuzey medeniyetimiz kuzeydir. Konfederasyonun Konfederasyonu'nun meydana getiren bozuk kabileleri kabileleri dilimin şey dönüyor Sabah saatler saat daha 9 10'a geliyormuş lan Ders var anasını satayım Üniversite de böyle bir şey işte Şu anda online bazı dersler online bazı şeyler yüz yüze Normalde üniversitede şu anda Şimdi bunu size neden söylediğimi bilmiyorum Neyse tekrar Aaaa şimdi Atlı askerleri, askerleri birliğe almak ve üst seviyeye yükseltmek %10 daha ucuza gelir. Tamam bu güzel. Kuzey dükümdeler sahip olduğu köylere at, kattır inek ve koyun üretimine %25 bonus. Mükemmel. yüzde %20 daha az vergi geliri. Hee. O zaman. Evet. Biraz parasal sıkıntımız olacak bizim. Ama şimdi atlı birlik. Benim hedefim. Ordularımda attın üstünden inmemek. Ya şimdi mecburen şey olacağız. Zaten bunu sonraki videom geçiyorum. Şimdi hedefimi söyleyeyim direkt. Aa şimdi karakter seçiyoruz. Hey hey hey hey. E gösteren bizim karakterimizi bir. Gacı olursa bu erkek olursa bu. Tipi bakalım. Şu tipi bir toplayalım. Dur bakayım bu ne? Ses perde. Konuşma yani. Onlar! Ay Pace up. Hesap! Yemek! Sen iyi bir şey olmalı bu ne ya dört anem var Söyler! Söyler! Halt! Halt! Tekrar Ay ses perdene. Bu neymiş? Közün! Ah işte bu Hey hey hey Boy Ya kadar uzun boy değiliz Aka şimdi yalan yok Ağırlığımız şöyle bir heybetli olalım ya Atı da ezmeyelim de şöyle Tamam yapı kastı hey hey hey Ver abi üst vücut Ay bu anda olmayalım canım, normal Her türk normaldir, normal olmayanlar saygın var Normal olanlar da normaldir, tamam Tentry Hafif, hafif böyle esmer, çok şey değil Ne çok yanık Tamam pek değişmedi gör. Ne çok yanık olsun, ne çok yanmayak olsun He bu Tentry Tamam tamam Senin yapısına vaziyette, ya. bu olsun hadi tamam Yüzü gençti. Işte. şimdi bu Tipine tükürdüm, tipine değiştirmem lazım. Öyle olmaz yani, bize yakışmıyor. Şunu ortaya çekelim, tamam. He, dur bir dakika dur. Neyse, yüz derinliği, bu ne oluyor? Bir şeyler değişiyor ama, bu burundaki, he, burunun orası değişiyor. Bunu da normal yapalım, merkez uzaklık. Bu ne? Tamam yüzün şeyini ararlar yüz oranı abi çok fazla şey var ya bakayım yüz asimetrisi kulak boyutu ya <gülüyor> kulak hapsi. Sivri kulak absı sivrola ver lan sivrola <gülüyor> ne diye taşarak geçmeye göz boşluğu oğlum bu yüzü toplayamayız bu ne gözlerden başlayalım bak kaç derinliği kaşın derinliği dış kas orta kaş kasciomlu kaş mı Dış kaş yüksekliği. Tamam çok şey olmasın. Ee, orta kaş yüksekliği. Tamam böyle iyi. İç kaş yüksekliği. Çok açma. Tamam mis gibi göz pozisyonu. Böyle değil. Gözün boyutu. Aç abim gözleri. göz açık olsun adamın yani. Çekik gözleri. Düşürün şunun. Tamam. Göz kapağı uzunluğu Bunu toplanma ne kadar göz kapağı mı? şöyle adam bir gözünü feria açsın. Adamın gözün derin. Sen bak, gözün derinde olacak. Sana vurdular mı diye bir şey oluyor. Pek derinleşme değil. oğlum bir Sallanıp durma lan. Gözün yapısı. Bakayım. Bakayım. Heh. Adam bir gözünü toplanca bak bir. Şeye benzeri baya bir toplandı gibi. Beş gözün yüksekliği. Ah şöyle, ey. iç, iç göz yüksekliği. Ya. Burnu var. Gözler arası uzaklık. Eee, bir tıkaçalım. Hopa, göz asimetrisi. Hafiyam rololu. Tam şurada, gözler rengi. Allah, bu ne? Hey hey hey bu ne? Yani kahverengi olsun. Hı. Hafif böyle ateş tamam. Bu burnu burunun uzunluğu bu rengi. Laz değil bu adam. Bu burun olmaz. böyle bu lazlarda böyle burun yok amirkan. Bu buruna baksana sen. Direkt burunun boyutu diyelim. Şunu bir, biraz ee, Tamam. Tamam güzel burun. Burunun yapısı, burunun yapısını falan fazla oynamayalım. Bir sakal koyalım abi. Sakal koymuyoruz mi? Diş türü. Göster lan dişini. Filter. 32 diş ver abine. <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir gülüş ya. Sen gülme. Tamam. O zamanlarda dişçilik baya gelişmiş. Ağız pozisyonu tamam çeneli bir ağız somurtu gülücük gülle dudağı kalınlı böyle iyi az pozisyonu abi siz buraları rahatlayabilirsiniz alt dudağı yaptı çok büyük olmasın üst dudağı yaptı tamam dudağı açtı nasıl burası mı ya? Çene çizi istedik. Hey. Ooo baba baba. İşte bu. Gıdı yapısı. Gıdısını. Bak şöyle yaparsak tam bir ayı boğana dönüşebiliriz ama ayı boğanın eşimiz yok. Biz atın üstünde devlet yönetmeye planlıyoruz dostum. Çene pozisyonu. Abi Yapasım geliyor şu neydi ya Bak bak çeneye bak Nerde lan çene Çene pozisyonu Hafif bir öne çıksın ya Şöyle iyi Çene yapsı Bakiyim Estakal ekleyecez Olum sakal Sakalımız yok mu ya yani? sözümüz dinlemezler gardaş. Olmaz böyle Tamam güzel oldu Eee... Sağalar bilmiyorum niye yok? Şurada saçta mı uğrayacak? He saçlar birlikte tamam. Ragnar saçı he. Yok baba olmaz bize gelmez. Aha dur dur dur önce bıyık. Önce bıyık. Bana şu... Amanakoyim bu nasıl bıyık? Kaplama sükülemez he. Baba, palavir. Bakayım, her den palavir. Baba, bu, bu da çok şey. Ey, güzelmiş. Bakayım şöyle daha bir şey, daha düzgün. yok ya, şöyle bir toplu olsun adam. kanka sakal bırakmasın, buyur olsun hafifçe. Önülen vampir gibi dolar, yok. Şu güzel gibi. Şurada bir alt çenede de olmak lazım. Bu çok Moğol tipi ya. Bu tam Moğol tipi ama. Bu da tam böyle mangal. mangallı köz bırakmaz. Taş veren erkeği bir Türk. Buna da gerek, bu çok fazla. Benim şeyim bu yöndür. Bu da olabilir. Buruşu saç ile değiştir. Yok. Bak. belki kör terslere bir style var. Bu üstü beni değiştirelim bir son bir. Şu olabilir bak. Ya da böyle mi yapsak? Benim saçım bak benim saç tıraşım. Tam bu şekilde ha. Bu şekilde kullanırım en rahatı miskin. Şunu bak. Bak baba benim bildiğim Türk böyle olur atlı bak böyle binersen olmaz nerede o şu böyle olmaz at üstünde bozulur bu tam bir imparatorluk gibi. olmaz yani şu birim saç bu tamam şuna bir bıyık koyduruyorum hemen tamam ya bir Türk olalım şudur ya tamam tam bir pala mis gibi elmacık Şimdi tekrar bir gözün tipini, yüzün şeklini ayarlıyoruz. Yüzün derinliği. Tamam. Merkez uzunluk. Çok uzatma. Yüz oranı okey. Elmacık yüksekliği. Heh. Çok duran adam. Çok da sırıtma canım. Elmacık genişliği. hopa fazla şey olmaz. Elmacık derinliği. Abicim adam ayarlaması uzun sürtü ya yüz kestim uzun sürecek adam evet şakak genişliği şakak mı nereli Ha, o kulağın olduğu bölgemi güzel bak birşey oran gerekse birşey göz boşluğu koydu. adamın tipi değişti oğlum böyle <gülüyor> patladı aman nasıl iyi böyle Kulak yapsıda Baba bu rüzgar keser ya Var ya bunun geminin ucuna geç gemiyi şey yaparsın ha rüzarla Kulam boyutu Fazla bir elif oldu bu abi Sanki adam pek değişmedi gibi ya 100 asimetre Yok ya düzgün olsun tamam Budur abim adamımız. Bakayım. Olur gibi he. Tamam sonraki. Şimdiye ailemizin nasıl bir aile olduğunu belirleyeceğiz. Bu da bize fikirler katacak. Farklı özellikler katacak. Şimdi bir Noyan'ın soyundaydı dersek bize şunları okumayacağım. İsterseniz okuyun ve dokunayım mı? Ailen bir kuzey Noyan'ın güvenilir soydaşlarından ve yemeklerini klan şefini... Şefinin yurdunda onunla birlikte yerlerdi. Baban klan meselelerine konusunda şefine yardımcı olur ve kuzey savaş Hattı, hattının merkezinde yer alan zırhlı kargı Kargıcıların göbeğinde çarpışırdı. Bu bize atlı binicilik özelliği Sonra dayanıklılık kaçacak ve şeye bu gönderli silahlara ekstra özellik kaçacak bu olabilir. Ben gönderli, gönderli silah kullanmayı planlıyorum. Altıdaki özelliklerden de veriyor? Işte dediğim gibi özellikler. Tüccarlıkta bize tüccarlık kaçacak. Kabilede okçuluk. Çiftçilikte. Bu neymiş lan? Fırlatma var. Şamandı. Doktorluk ve cazibe katıyor. Bilincilik. Ee, burada bir noyanın soyundan da diyeceğim. Şimdi çocukluğunda öne çıkan özelliğin. Bakalım. Liderlik becerileri. Burada ben bir tüccarlığa basmak istiyorum. Çünkü, oyunun başında bize harbiden para ihtiyacımız olacak. Ee, direkt buradan. Mühend hem de mühendislik de geliyor. Güzel. Tamam buradan yapıştırdık. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarihlardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca. Ayrıca. Tamam. Bir daha fazla mühendislik ihtiyacım yok. Ee, pazarda mal satar. He. Bu ilerleyen zamanlarda yapacağım bir şey ya. İndirlik şey, ad demircilik. Tamirat yapardım Şimdi bizim para kazanacağımız yönlerden birisi demircilik abi. Ama yani şimdi orada biraz fiksediler de oyunda yeni şeyler öyle. Yine de demircilik hala para kazandırıyor. Burada ben yine bir demircilik yönüne oyun oynamayı düşünüyorum şimdi. Bir klan şefine hizmet ederdim. Şu eğitim aldım. Ha, tam işte. Double korusun ama ben direkt işte o benim aradığım gönderdi de da para etmeyebilir sonrasında Tamam ee, Bu atlı okçuluğu şey yapar, atlı okçuluk kasılabilir Cidacılara katıldın İzciler'e birlikte at sürdün Bu olsun İzciler'e birlikte at sürdün hem at, okçuluk kasarız hem bir şeyi kasarız güzel olur ee, macera dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarın Zavişte bir düşmanı alt etmekti ee, başarılı bir insan havana önderlik etmek Bu bize o liderlik falan katıyor Demircilik şey Bunu boş ver. bunu da salla İnsan havana önderlik etmek Önce Gücü elde etmemiz lazım Toprağa yatırım yapmak hmm. Bakayım Abi Burada bir Tek elde kılıç şey yapılabilir bir yandan toprağa yatırım yapmak hani parayı elde edip kendi ordumuzu elde edebiliriz elde edip yani daha güçlü olabiliriz ııı ee, direkt ticaret kasmak yok ya bu kadar ticareti yönelmek istemiyorum ııı ee, savaşta bir düşmanı alt etmek olsun tamam şimdi son bir şey kalmış kadirde kalbilerin birçok gibi senin ailenin hayatında savaş yüzünden altı üst oldu ardı Arkası kesilme ordulara evinizi talan etti. Sonunda evinizi sattınız ve baban, annen, erkek kardeşin ve iki küçük kardeşinle beraber sağ beraber güvenli olduğunu duyduğunuz ve yeni bir kendi doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşmadınız? Ulaşamadınız. Yolda kaldığınız fan Akıncılar'a saldırdığını aradı. Güvenlerini öldürdü ve küçük kardeşiniz ele geçirildi. Ama sen erkek kardeşinle birlikte hayata kalmayı başardın. Çünkü, hey, hey, hey. yine bir özellik geliyor. Bir akıncıya etkisiz hale getirdin, akıncıları oklarla savaştırdın, ee, kurnazlık, kurnazlık artık terserilik basıyor, yolculardan kaçmaya başardın, akıncıları etkisiz hale getirdin. Taktikte basalım mı? İlerleyen zamanlarda taktik bizim için daha önemli bir etken olacak. Ee, Dayanıklılıkta bak şu koşma şeysi var ya, atletizm. Ona pek ihtiyaç duymak istemiyorum ama bir de kuşatmalarımız da olacak, uf kardeşime bunu yapıyorum. Hem bir hafif şey kasarız. Kusur. İsimimiz ne olsun? Türk bayını yakışır bu şey. Benim önceki oyunumdan da yaptığım gibi. ismini Alpan koyuyorum aga. Alpan. Mis gibi. Hoppa Alpan. İşte özelliklerimiz burada. Güzel bir abimiziz. Zorlu. Ön ayarlar. Çapulcu. mu? Geç bunu. Savaşçı. Bannerlord özel bak savaşçı olabilir beni Lord harbine aşırı zor gerçekten adam sana kafana taşla tek atabilir ya harbiden kafana taşla tek atabilir olmaz yani o bize gelmiyor o durumda savaşçı yapabiliriz buraya harika hareket falan eee böyle şey yapabilir bence euron man modu man modunda tek bir kayıt dosyası olur ve oyundan çıktığında oyunun otomatik olarak kaydedilir bu ayarı sonradan değiştirilebilir ha tek bir kayıt Direkt arada değiştiririz Doğum ve ölüm etkinleştirir. Etkin olsun ya oyunun şeyi kalsın yani Yani çocuğumuz olabilir Herhangi biri ölebilir Ben ölebilirim ben öldükten sonra ya kardeşimin yerine geçebilirim ya çocuğumun yerine falan geçebilirim Böyle etkileri var Veya ben Kardeşlerim herhangi biri söylebilir işte yoldaşlar ölebilir çocuğum ölebilir Karım ölebilir eşip işte şeylerimiz olabilir oyunu başlattım Ya da bir şey mi var? Başlattık mı? Tekrar basıyorum Hah tamam. Ey atladı. Kardeşim 3 gündür o aç. Alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onlara yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Ratü ve Alta'yı nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız? Lan. Size yemin ediyorum. Önceki ismim Alpen koymuştum ve kardeşim ismini sundu. Diğeri Jack tuydu, de altıydı ama yine aynı şeye geldi, demek ki bir algoritma var, rastgele atmıyor, ismin benzerliğine göre atıyorlardır, neyse. Bilgilerin eski bir eğitim benziyor, belki biraz zaman ayırıp, becerilerimizi tazeleyip, Akıncılara yetiştiğimizde alıştırma yapmış, olmak için, yani boş ver. Sence yakında Akıncılara yetişir miyiz, kaybedek zamanımız yok. Eğitimi geç. Eğitimle uğraşmayalım, babam. Ne bu geç tamam. Şuna basa dururak ha tamam. Haba bastık geçtik. Hadi tamam abi tam. Soyadım. He. Alpan. Alpan. Kurt Süren. Kurt. Tamam Kurt. Süren hey hey hey işte bu bayrağımız nasıl olsun kurt var mı abi ben kurda baktım da kurt yok gibiydi ya kurt üstü abi bu ne bu bu nasıl bir hayvan yazık hayvana buralarda dikos bu şeyler var Şöyle bir oğlum bak kaldıra diyanın hakimi biz olacağız yakışan bir şey olması lazım şu olabilir havalı. At üstünden gelmedi, binmedik. Bu tam bir Amerikan fantazisi gibi. Bunlar çift başlı kartal. Güzel çok güzel. tamam bir şey. Onu temsil ediyor abi. Bunu yapabiliriz he. Ha bir hayvan koysak daha güzel olur da. Akrep var. Balık ama. şey yapayım. nerede okçu abim budur boyutunu he tam böyle çok büyük olmasın ya çok da küçük olmasın şöyle Heh. rengini ayarlayalım şöyle mavi olsun bu sonra şey yapmıyor. şimdi etkili tamam. yeşil olsun ya, tamam. mührünün rengini sarımın şu Bu bir dakika daha aldım. beyaz olsun mülkümüzün rengi de tamamdır bu pancağımıza düzenledik vay wow, 7.2 yazımız var Nerede doğdum abi İmparatorluğun göbeğindeyiz tamam bu oyun biraz kastırıyor bir şey yapalım, bir dakika Bir ayarları düzenleyin ben, bir saniye abi En düşüğe çekeceğim ee, Mecvöre Çok yüksek, yüksek, yüksek, orta, düşük Çok düşük, evet Kaliteden ödün veriyorum amına Yapacak bir şey yok Güzel, yani kasmadan oynamak istiyorsak öyle yapacağız Mecvöre Bakayım, biraz etkilendi ama şu an şey İyi, tamam öyle görevimiz var. Eee klanını kur. Nereses bu araştır. Oğlum. Hayır yani kardeşimizi kurtarmayacak mıydık biz? Sen böyle bir şey vardı. Gel bakayım. Çıkar Neyse. 7.2 yazınız var. Şu açtığım yazınızı görebiliyorum. Tamam. Ay hey hey abi. Şerefsiz şey veremeyiz üstümüz atladı. Şu an yanıma acemi importurluk askeri alacağım. 80 bin altın verdik. Bir de yeme kaldı. Varsaymayız bundan ne kadar yiyemezler. Tahıl var ve Dragon Banner Force Beach. Buna lan. Aa sancak parçası gelmiş. Neyse. Ee, birkaç tane şey alacağım. Tahıl alacağım. En ucuz ne var? Tahıl alalım. Tahıl toptan. Şöyle üç tane tahıl aldım. Şimdi çapulcuları bir bismillah deyip keselim abi eserim şirketler ev. 876 dinarımız kaldı. İlk başta bir dinarları harcamakta önemli. Evet, bayağı güzel tutcunuz var. Saldıralım. Hadi bakalım bismillah. İlk kellemiş. İlk kelleler. Kelle almacı. Evet. E WAD. Oğlum ne item alata? Tamam. bizim maske alıyorlar ya. Move out. Gelim ay buraya moving. Marines'u. Gıdayı. Eee alt gösteriyordu. Evet, düşmanlar orada. Bizim kelebekler nerede? Ben niye göremiyorum? Ha, ha, orada. Orada durun. At. At. Ha, şey yavaşlatıyor pardon pardon. Ben niye gelmeler. İyi, çok şey ya. Yani. Hassasiyet şu anda. Okçularımızı fazla geliştirmediğimiz için bayağı şey baksana şunu. Na vurdum. bunları mi nereye? Ante. Aa, na vurdu eeef birş dur dur dur, dur, dur. fonksiyon tuşları var ya bize bu bayağı şey yapacak eeef saldır dedim hemen bizim desteğe gidiyor mu hey, hey, hey. adam kalmadı bizden o kadar avra alıyorsun tık daha öldürürsem kaçar gider ben hadi lan kaçsanız oğlum yakalayamazsın bak. Benimle oynamayın. Yeah. Lan. Ha, ipne olmak ya. Yeah. Yeah. Öl ya, ol, <gülüyor> lan, öl yeter. Namusun. Lan. Şerefsiz. O, refleks bırakma Lan. İn oğlan buraya. Bırak yüzü bırakayım at beni. Şerefsizlere abi. <gülüyor> Bu Bir yes. uğraştırdınız şerefli. Askeri komadınız. Hey hey hey hey hey Aslanım benim şu gözlere bak. Aynen. İki tane askerim ölmüş, iki tanesi yaşıyor, yaralanmışlar. Tamam, ben de Tutsaklar. Şimdi bunlarla sineklerle uğraşmayalım. Devam edelim. Kapasite aşıldı diyor. Ee, bunları alalım ya. Satar. Bir iki dinardır. Bir iki dinardır. Yolda paramız çıkar en azından Şimdi Oğlum bizim şeyi kardeşlerimizi kurtarmamız gerekmiyor mi ya? Neyse Asker topla Bir abi bir Şimdi Poros'a gidelim abi şehre gidelim Orada Bizim e, Para kazanmamız lazım Para kazanacak işlere girmemiz lazım Bir tane çapıcı var Gale'de. Aha da ranza Gale'de böyle bir şey İçine girecek miyiz? Girmeyeceğiz tabii ki ne gerek var Zaman kaybetmeyin bu kadar. Şimdi şurada şey yapalım Çeti adamlar gerekiyor Şimdi Görevler falan var da şu anda görevle falan uğraşmak istemiyorum abi Asker toplayalım mı? 4 kişi Bak 10 kişi, 7, bu bu kadar kişi 8 kişi falan yeter bize Arenaya git diyelim Şu an dövüş Niye giremiyorum abi Arenaya gir ha, arenaya tamam. Gidelim şöyle 1-2 aldan tokatlamayı deneyelim bakalım oynayabiliyoruz mu? yolla gelsin kardeş. Selamünaleyküm turnuva üstadı. Selamlar dostum. Evet evet falan filan. Tamam. Bana para lazım. Bana para lazım. Tamam. Para para para. Lan hadi. Ne kadar katılabilir miyim? Ee, tekrar söyleyeyim. İdman ödülleri ne kadar? Turnuva ödülleri ne kadar? İdman ödülleri. Tamam. akalat ve çaresi de şey varmış heh tamam selamun aleyküm Baba. ama jirtimiz var elimizde bir de bu gereksiz şey var ya bu niye böyle bir kılıç niye vermedin lan bana Abi atma onu hey ananın altını var ya ya şerefsiz it olayım kim atıyor lan bana ananı abi oh. nir o lan bak jirtleri sonra saklayacaktım bir daha deneyeceğim gelin ha kılıç verdim gel lan buraya arkadan mı yok tamam vur fıkk lan fık. hadi herif kalkanımız da kırılabilir ha arkamızı kollamak lazım vur bu herifi yakından döveceğiz tamam onlar döşüyor şöyle bakalım hadi gelinimiz yok tamam güzel. arkadan ses alıyorum evet hehehehe <gülüyor> abi vur ona aslanım var gel seni dövün bir dakika şöyle baktım okçular ıgıntı çıkarıyor yani abi o kadar adam duyduk 10 dinar veriyor şimdi. Başlarım yapacağını dışı he. Lan beni kildirtmayın lan. Ben buraya bunun için gelirim. Atma o ciriti. İçerim be lan. Atma onu. Şöyle arkamı sağlamam lazım. Aslanım be. Sana atma dedim lan lan. Sana atma dedim. Değil mi? İt oğlu it. Gel lan buraya. Lan şerefsiz dedi. Kalkalım pırılacak ha. bak atıp durma ananı atanı yavaş vur lan ananı Aa! hayır ya arkalandı neyse 13 tane adam kesmişiz he zehir teşekkürler ama yarılarımın inileşmesine zaman tanıyacağım tamam 25 dener 25 dedim ama bu bayağı bir uğraştırır Turnuvaları katırsak daha güzel olur ama şu an yakında turnuva yokmuş şeyden öğrendik. Tamam. Dönşitmanıya, kent merkezine dön. Askeri, başarı, ticaret değilim. Bir de ticaret de yapılabilir şu anda. Şu gerekli bir satalım. Aa, satmasın. Şunları giysedikler Dur dur, şunları geri topla. Şimdi. Kolluğumuz var mı? Kolluğumuz yok. Şu an giymelenmiş, mimelenmiş ama e, giyiyorum tamam şunları tekrar satabilirim tahılları koyduk tahal nerede tekrar şöyle tahılları alalım e, yeteneğimiz gelişmediği için tahılların tereyağların ne kadar para ettiğini biliyoruz ama şu an benim oyunda bildiğim kadarıyla tereyağı şu anda burada ucuz gibi bir miktar tereyağı alacağım şey yapacağız Kapasite aşıldı. Olsun. O kadar şey önemli değil. Biz bir şey yapalım. Ticaretimizi gerçekleştirelim. Tamamdır. 4.9'ız. Bence gayet güzel. Aha burada aşağıda 10 Niro'da şey var bak. Üzümcü var. Üzümcü. Zeonon'a gidelim. Tamam mı? Gidelim Zeonon'a. Evet de şu. 12'ye doğruyalım Ürün satın al. Üzüm, 10'dan. Aa bu 5 lan. Al lan, al. al hepsini Kızımız Hızımız baya yavaşlayacak ama. Ne hepsini alsa, üf bu baya yavaşlatırız. Yok, bak üzüm 10 diner tamam mı burada. Olmadı bir dakika sever yine gelelim, buradan yine alırız yine tekrar döneriz porosa 10 liraya satarız. Şurada kenarlarında şeyler çıkıyor bu semboller. Orada neyin satıldığını gösteriyor. Neyin üretildiğini gösteriyor. Bu bizim için iyi olur. Çabuklulardan falan yakalanmadan. 8 kişi. Yeterli bizim için. Ama yine de şey olur. Ee, daha yiyebiliriz arada. Olmaz yani. Dayakımızı yersik sıkıntı. Ticaret. Yemek. Tereyağını 11'den aldık abi. Sat. Hepsini sat gittim. Oha ya. 3 diyor O zaman Ha, gör kanışalım. Bak burada üzüm 9 dinarmış. Orada 10 dinardı köyde. Al abi buradan. Ne kadar alabiliyor? Şöyle bu kadar alalım. Tamam. Bunlar bizim sermaye üretmeye çalışıyoruz şu anda. Ondan sonra demirciliğe gideceğiz. Ee, tekrar Porosa mı gidelim? da daha yakın bir yerde. Amitasis'te Janmaris'e gidebiliriz. Tam bir Janmaris yapalım. En farklı yerlere eve gitmiş olalım. Bir de şurada bir özellik var. Ben şey asaydık keşke. Okçuluk. Harekete bağlı yay, isabet hassasiyet kaybını %30 azalır. Senin formasyonundaki yay kuşatma askerlerine %5 yay hasar kazanır. Hasar Güzel. Keskin dışı. Yaylara kafaya, isabet eden atışlara verdiğin hasar borcunu %30 arttırır. Senin formasyonundaki yay kuşatma askerlerine %5 yay hasar kazanır. Başka şimdi iki tane de özellik verebiliyoruz yani kasmak için şey Bakıyorum şu anda beni bir şeylere vermek için acele etmeyelim. He. Liderlik vasfımızı geliştirebiliriz. Vekillik yaşıcı büyüklüğü. Şu an ben liderliğe basacağım bir de vekilliğe basıyorum. Bunlar gelecekte çok önemli olacak. Ordu büyüklüğümüzü etkiliyorlar. Sonra Kale, ileride kale falan alırsak büyüklüğümüz falan etkiliyor. biz niye bu kadar yavaşız? şu anda gece mi gece değilmiş lan çok aşırı yavaşyız he gazlı yok kalmış burlardan bir yerde atla atla oğlum bu adamlar yüzünden şuradan atla çabuk çabuk çabuk bak bir yandan da yavaş yavaş e, şeyimiz iyileşiyor canımız 17 tane falan oğlum yakalasalar döverlerim bilmiyorum da Zorlarız. Elimdeki kılıç güzel bir kılıç olsa. Hey abi. Dibindeyiz. Yemin ediyorum. Büyük beygir ha. 103 dinar. Abi fazlaymış. Fazla şey. Toplamıyorum bunlar? Sinek çıktı abi. Katır. Hızımızı etkiliyorlar. Güzel bir şekilde. Ee, 1, 8 2, 206 dinar. Vericez abi. Yapacak bir şey yok. Kaçıyon değil mi? Aynen kaç tamam. kaçalım. Jalmaris. Lan ipte kaçıyordun. Gel lan buraya gel gel gel. Seni dövmessem namurum. Amına kocuğum senin gel. Oğlum bak ileride şey alıyoruz. İleri kadın çok ileride birkaç bölümü aldırız. Böyle gönderli atın üstünde böyle. Böyle sopa var. Ucunda böyle şey var tamam mı? Iııı ee, dur bakayım. Dur, onca bir gönderimizi bir yerleştirelim. Bir beni dinle beni dinle. Yerleş. Tamam yerleş. Görebiliyorsunuz görürsünüz. Bilmiyorum, ben görebiliyorum şu an Şuradan geliyor iti o Ben oklamaya başlıyorum oklama şov. Yakındı. Yokçunun bir gelişi var ya bunları tek alırım ben. Atak veriyorum bizimkilere Ben bizimkileri destek açayım Şöyle yapalım O da şu götünü Sokarım sizinle Dövüyor bizimkiler Allah bizim askeri vurdu Çek kafanı Bendo, Bende o bende nereye kaçıyorsun ne? Hey hey hey hey O da şurada bir şeyimiz var Vah oh, ha oh, oh. Kazanma hareketimiz Askeli bir şey yapılabilir tamam. Abi kapasitemiz yetmiyor ama Bunları da alırız be heh, Alırız alırız sıkıntı yok Dövüşüz zaten yoldaki çabalıyı şimdi bir çabalıcı daha gelirse Hayırız Allah Neyse gelme Yükümüzü bırakalım fişek gibi oluruz diye düşünün 4.1 he tamam hızlandık Ormanda falan yavaşladı bu kim lan? ticaret ııı ee, yemek üzüm üzüm yedi dinar ya bak abim dolandırılıyoruz bak biz dolandırırız içeceğim ortala? şu yolda buluklarımızı satalım balık var 22 iki dinara şunları sat gitsin hala para elde edemiyoruz bu beni sıkıntıya sokacak tahıl üzüm katır yük beygir 59 dinar iyi bunu alalım tamam bir tane yük beygir aldım tamam 400 günler abi rotaya gidelim bir de var bereketli topraklar mı ne lan 3.3 ormanlarda hızımız yavaşlıyor bir tık ama eee değiliz iyiyiz normal açıklıkta hızımız iyi bir de şu yük fazlası şey olduğumuz için yükümüzü atabilirsek fazla yükümüzü o zaman sıkıntılardan kurtuluruz uzlanırız çapıcılardan kaçarız iyi olur ticaret dedim ama ya eh. tahıl 4 günler balık ha üzüm 12 sat abi sat sat sat sat sat sat sat tamam 10 dinara kadar sattım adet başı 1 dinara kar ettim ee, bakıyorum hatta bir de ticarete girelim yemek diyorum yemek ürünlerinden gideceğim. şimdi biraz kar edildiğim için böyle, böyle, böyle, böyle, böyle. Öyle yapacağız Hala tahıl 4 dinar burada ben 5'e alıp 4'e sattım yani mesela şu köye gidelim bak burada 1 dinara bulursam şey 1 dinara, dinara evet bir tahıl peynir falan filan yok olmaz olmaz baba. bak 782 olmuş güzel hızlıyız da abi hızlandık ürün tahıl 5 dinar tabi daha ucuz lazım Şimdi şöyle bir bakalım. Bizim haritamız bu abi. Bak. E ee, kuzey toprakları burası. Biraz güçleneyim. Para elde edeyim. Kuzey'e gideceğim. Orada krallığa katılmayı planlıyorum. Ee, belki krallığın başına geçebilirsem geçebilirim. Geçmeye çalışacağım. Eğer geçemezsem kendi krallığımı kuracağım. Hadi bakalım Yıllara bakalım Ucuz yemek falan arıyoruz şu anda Para, para hedefimiz para Tereyağ Tahl, 4, 6 Yok Geç abim geç Tahl 2, 2 dinara sattırıyor bana Alırken 6, satarken 4 Sen şerefsiz Koru önlemez saldırma. Abi çok çaplıcı var buralarda dikkat etmek lazım Tereyağ, Tahl, Tahl 13 dinar He. Bak, tahalı 13 dünarsa işimize gelir. Burada 13 dünarsa şehirde daha pahalıdır diye düşünüyorum. Lageta, Lageta gidelim. şurada şeyi köyü yağmalıyorlar, iki köyde yağmalıyorlar. Hayır. Şereftisim. 8 kişi mi de lan gel buraya gel abi bismillah ya neyse bu böyle bir şeyin olacağını düşünürdüm zaten geleceğine eminim sıkıntı yok abi döver Bizim askerleri de bir okumak olay değil. Neyse. Ben şunları bir ayıklayayım ya. Ne olursa da 15 tane burada yakınlarda var. Oğlum baş atmayın baş. At vur baya güzel. Şöyle atın dönüş falan çok şey ya <gülüyor> etkirepik etkir. olay dağıtın zincir dayak yiyor dayak yiyoruz harun dayak yiyoruz <gülüyor> tamam yani sizi doyucum ben Kaçarı yok zaten yani bir rizikinizi aldı etsem zaten kaçarsınız da oğlum taş atmayın biterim ben hadi hadi abi hızdan artık okçuluğu geliştir olmaz böyle ya nereye atıyorsun Abdental mı var Tamam bir açacaksınız biliyorum. 2 Kafaya defal. Güzel. 3 At onu. Çıkar hemen lan. Öyle lan. Kaç. Tamam, güzel seviye yapmamışız. 7 okum kaldı. Artık kaçsanız mı ya? He? Oğlum sorunuzu kuruttum. Kanka. 3 of. Boşa attım o son of'ları da. bitti. Şöyle, yukarıya çıkalım ama Şunları tokatlayalım. Yine in in Gel buraya gel. Benim adamlarımı da herkesi öldürdünüz ha İklener Tamam Kazanlık Adamlarımı ölmeseydi yedi Ulan bir tane adam kalmış ya orada. Ordu Ekipten diyelim kardeşim Yükselteyim mi lan seni Gel 15 dinar saydım okçu yaptım adamımı Hepsini alsan tam kapasitemiz yetiyor Bunu da alalım Tamam o kadar şey yeriz yolda yeriz Sıkıntı yok Ekip fazladan bir şey olmaz Askerleri de ağırlık taşıyabiliyor da etkiliyor bizi Şuan yani lagata gidelim Şuan etrafta savaş olduğu için buradaki ürünleri daha fazla pahalı Şu an böyle bir şeyimiz var Bu şeyleri değerlendirelim yani Yemek diyelim abi bak Bakıyoruz Üzüm sekiz, tahıl dokuz Yani de diğer şeyden iyidir Kurmayı satalım, elli dokuz güzel Ucuza bir şey var mı lan? Bu kadar niye pahalı bunlar üzüm. Ben ondan aldım ya. Daha pahalı burası. Daha ucuz, daha doğrusu. Şu balıkları sat. Tamam. 91. Ee, tağla satalım. Tamam bu kadar tağla gerekiyor. Zaten bayağı bir şeylerden de topladık. Şöyle 3 tane olsa yeter. Tamam. Bitti. Asker topla. Ver bir tane. Bir tane daha ver. 5 tane askerimiz olsun. Tamam. Şimdi başka ne yapalım? Bizim savaşlara girmemiz lazım abi. Ee, savaşlara derken? Dur bir dakika. Demirciye girsek Demircilik için para lazım. Şu an bak 1032 altınımız olmuş. Şu anki ara geçmeye başladık. Hem askerimiz var. Bir yandan da şeyimiz var. Karadayız yani sıkıntımız yok. Güzel. Gelişiyoruz. Ticarete devam. Oğlum ağzınızı kırarım. Para yaklaşma Aha. 3 dinar abi. Al al al al al al al. al, al, al. Fazla geldi. Tereyağı al al. al. Tereyağı al, al abi. Tahıllar 1 dinar. Şu bir 1 dinara ne kadar alabiliyorsun? Bir tane mi Ha ben elimdekileri de sattım çünkü. 24 ağırlık ne kadar? A ağırlığı ne kadar alabiliyorsun acaba? Çünkü 3 dinara bayağı iyi satarız sıkıntı yok tamam ben size de ağırlığım zafilesin diye şöyle bir tane koymadık tamam Sen hala nasıl açarsın hadi tamam dört Tamam. dört yöne verdik ama buradan 100 dolar çıkarırız diye düşünüyorum ama şeye gelmişiz buralara batanya krallığını batanya bizim için Hızlı gidelim. E ee, güzel bir yer burada. Odunlar ucuza buluyoruz. Bul biliyor, bul bul bul bul bul bul Burada silah şey yapabiliriz. Çelik falan dövebiliriz. Güzel olur. Demircilik geliştiririz. Parayı kazarız burada. Avın tamam, şöyle bir 2000'i 2000, e, 2000 dinar ayıkın para elde etmemiz lazım. Bakayım 5 dinar. Tereyağı 9 aldık. Ona satalım mı? Satmayalım. Dur dur dur sat. Üzüm sekiz, hala üzüm düşüyor bak ben o kafayı yerim ben Olmasın iptal, çık lan, çık Çık Minevail Üzüm var, şurada bir de seonuna bakalım Hiç niye turnuva düzenlemiyonuz ya yani? Turnuva olsa da gürsek Ticaret Ticaret Oha tahallik edmiyor, Burada her şey bayağı ucuz. Buradan gidelim. siktir bir alıp gidelim burada. Gel, varcık gidelim. Umarım çapulculara yakalanmazız. 5 kişiyiz. Döverler. Bir tane okçum var ama okçu da döverler yani. Ne yapacağız sanki bir tane? Bir kişi alabiyor o uzaktan. Şöyle olsa, belki olur. Böyle şeylerin aha burada turnuva var. Güzel. Güzel turnuvamız var burada. Tereyağı altı dinler. Aha üzüm 20 dinler abi. İşte bu. İşte aradığım şey bu. Hafif biraz da böyle böyle satalım. Güzel. Tereyağı kalsın. Madem bizde kalsın. Bitti. Ee, areneye git. Turnuvaya katıl. Güzel. Tamam turnuvaya yapıyoruz. Buradan güzel para kaldırabiliriz, bahise girelim ve bahis içine Elimizdeki parayı yakalım mı bilmiyorum, Kaybedersek paralar gider Yani tüm paramız gitmez ya, hepsini yatırmayalım tabi ki de Turu atla, turu atla, turu atla, sıra bizde Toplam 1200, 1000 kaç Abi 10 dinar koyuyorum Şu anda ne kadar güçlü şey olduğumuzun sonunda bir yok Ve şu an canımız güçlü kanka ölme bak <Gülüyor> ya onu ona koydu ölme dedi ki ya herifleri iki kişi darlıyor çünkü birini devirebilirsin vur lan bana koyun vur. tamam birini devirdim beni de alırım diye düşünüyorum hadi hadi anana tamam birerine sapladı ya buna bambam bam hayır abi dövcek vuramıyoruz kılıç çok kısa ya vereceğin sırca sıçan hadi lan göremiyorum deri heh kılas finir cihaz finir cihaz finir evet dövdüm dövdüm turatla turatla turatla bahis bahis koyuyorum yine bir 10 dinar şöyle katıl ki sen tek balta var yok değil mi başkasın? hey güzel vurdum tık atarım hey hey hey hey, hey. balta güzeldi tamamdır Turatla Turatla. tur atla son kişi. mü lan biz kalalım 150'ydin herhalde bir şey değil katıl ilk vuruş yapabilirsem sıkıntı yok ooo adam zırhlı lan ağzımıza sıçar yemin ediyorum abi, işte. abi adam 27 yedi Kalkanımız kırılırsa naneye girdiğimizi yok. Tamam güzel. Güzel. Döveceğim lan seni. Hey hey hey. Yataş ya. Değirtaş ya. Demedim sana. Ee, bahis. Dövmedim mi ben bunu? Oo bir bahis daha var. Koy lan güzel. Yak lan ama der. Değmez. Yok buna koymuyorum. Taptın. Nerede lan? Burada. Hadi abi son kişi. Adamı dövüyor. Alıyoruz parayı. Bu adam zırh yok gibi. Deminki adam bostdu yani en güçlü adam burayıydı. Zere güçlü şimdi Oğlum beni hiç adam vursa tekrar harbiden he Vur lan vur Neden yarısı yok oha Herifin kafaya baltayla vurdum onu buna koyayım ölmedi Hadi lan hadi hadi delirtme adamı Çıkeceğim senin şeyini de Allah Allah olan. Dövdüm ama dövdüm Çıkış ooo tüylü koca miğfer kazandık ve 354 bahçesten gelir elde ettik güzel abicim şimdi ilk bölüm böyle mi olsun dersiniz bak paramızı 1450 tane 50 tane biraz paramız var ee, Durat da dur tekrar ticaret diyor üstümüzdeki gereksiz şeyleri de satalım paslı şunları sat Aletleri, çapucuclarıdan topladım, şu MiFer Oha, 2500 e tülüm MiFer, satalım mı? Bence satalım. Çünkü biz bunları sermaye için kullanacağız. Güzel turnuvadan da güzel bir MiFer kazandık ve şu an deli paramız oldu. Başlangıç için mükemmel paramız var abi. Çıkış. Kaydı burada bitiriyoruz abi. İlk ilk videomuz böyle olsun, tamam mı? Biraz kısa olmuş olabilir, uzun olmuş olabilir, emin değilim. Şu an ders başladı, derse girmem lazım. Evet 5 dakika geçmiş hatta neyse evet abicim video beğendirseniz like atın Devamını gelmek istik, devamının gelmesini istiyorsanız like atayım İstemiyorsanız yine like atabilirsiniz Çünkü atsanız atmasanız ben devam edeceğim Bilmiyorum. Devam etmek istiyorum ben zaten oynuyorum oyunu çek yarım şey olmaz yarım şey sıkıntısı olmaz Neyse abicim bu Şeyi kaydedeyim Cık. Haydi, kaydedildi evet evet evet bitti artık çıkabilirsiniz videoda başka bir şey yapmayacağım hadi görüşürüz çöz